Merhabalar değerli arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hatırlanacağı üzere dün haftaya son derece olumlu bir başlangıç yapmıştık ve keyifli bir seans sonrasında, keyifli bir çiz, çift seans sonrasında haftayı önemli e, teknik kriterleri veyahut da e, önemli e, hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış ile e, günü tamamlamıştık. Ve bu görüntünün ardından özellikle gün içerisinde oluşan yurt dışı kaynaklı haber akışının etkisiyle dolarda önemli bir geri çekilme, endekste önemli bir ilmelenme yaşanmış. Ve bu bağlantılar dahilinde, bu gelişmeler dahilinde endeksin 96200 300 seviyelerindeki direncine doğru yönelebilme ihtimalinin oldukça yükseldiğinden hatta ve hatta 96.500 üzerinde kalabilmek üzere ve yurt dışındaki FED kaynaklı haberlerin biraz daha uygunlaşması sonucunda e, yurt dışı kaynaklı para akışının gelişmekte olan ülkelere e, gelebilecek olması ihtimali de bağlı olarak 100 bin direncine doğru hareketlenme ihtimallerinden bahsedebilir bir duruma gelmiştik. Dünkü hava gereği. Ancak arkadaşlar borsa işte maalesef böyle bir şey. Bir anda her şey alt üst olabiliyor. Gelen bir haberle her şey sütlüman haline gelebiliyorken anlık bir şekilde oluşabilen bir takım değişimler sonrasında da tüm güzellikler bir anda yerli bir olabiliyor. Nitekim dün gece Dow Johnson ve onun önderliğindeki Amerika endekslerinin olumsuz kapanışları sonrasında gece boyu futureslarında e, vadeli piyasalarının da olumsuz seyri sabaha karşı Asya borsalarının olumsuz açılmasına ve ardından Avrupa endekslerinin de bu bağlamda negatif bir görünüm içerisinde günlere baş, günlerine başlaması sonucu tabii ki BIST 100 endekslerinde bunlardan etkilenmesi mümkün değildi. Tüm dünya endeksleri kıpkırmızıydı ve gün içerisinde sizlere e, Twitter üzerinden aktarmış olduğum yorumlarımda dünya endekslerindeki olumsuz tablonun kay, e, kaygı verici boyutlarda olduğunu ve Amerika'nın bu akşamda olumsuz açılacağı şeklinde fiyatlandığından bahsetmiştim. Sonuç olarak endeks günü çok olumsuz bir seviyeden tamamladı. Dün aktarmış olduğum yorumda 93.209 seviyesinin endeks adına önemli bir destek konumunda olduğunu, bunun haftalık pivot desteğimiz olduğunu ve bu pivot desteğimiz üzerinde kalabilmek koşuluyla, bu seviye net bir destek olmak koşuluyla olumlu seyrin devam edebileceğinden bahsetmiştim. Gün içerisinde özellikle ikinci sahasının ortalarına kadar, 93.209 seviyemizdeki bu destek noktamız milimetrik olarak çalıştı arkadaşlar. Bu seviyeye kadar yaşaram geri çekilme 93.209 noktasında durdu ve bunun arkasından 93.500'e doğru hareketlenmeler yaşandı. Fakat arkasından gelen satış baskısı ve yurt dışı ee, davcansın olumsuz açılışa, açılacağına yönelik ilginin beklentilerin daha da yoğunlaşması sonrasında satış baskısının arttığına tanık olduk. Şimdi arkadaşlar gün içerisinde veya kısa vade için yorum yapmış olduğum e, genel e, grafiğimi gündeme getirmek istiyorum. Evet bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafikte ve bu grafiğimizde daha önce daha önce en son yaşamış olduğumuz olumsuz süreçte satış dalgasında şuradaki %23.6'ya denk gelen 91.156 seviyesi yakınlarından tepki bulmak üzere önce ...şuradaki direncimizi aşmıştık. Bu direncimiz neydi arkadaşlar? 92.758 seviyesiydi. Ve bu direncin aşılması sonrasında da... ...94.056 seviyesine denk gelen... ...bir sonraki Fibonacci direncini zorlamaya başlamıştık. Dün bu direncin üzerinde kapanmıştık. Ve bu direncin aşağısına gelmemiş olsaydık... ...bugün 95.000'leri zorlayabilir durumda olacaktık. Fakat maalesef önce 94.000 aşağısına geldik. Satışların artmasıyla birlikte... Daha önce kırmış olduğumuz destek olan e, 92.758 seviyesindeki desteğimiz de kırıldı. Tabii ki bu desteğin de kırılması sonrasında bir sonraki hedefimiz neresi olacaktı arkadaşlar? Bu seviye olan 91.156 desteğimiz olacaktı. Gördüğünüz gibi kısa vadeli periyotlar içerisinde e, oluşan destek ve dirençleri takip etmek, gün içerisinde daha erken bir şekilde yaşanabilecek olumlu veya olumsuz yön değişimlerini anlamak bakımından çok faydalı olmakta. Bu nedenle 120 dakikalık grafiği sizlerle gün içerisindeki analizlerimde, yapmış olduğum analizlerimde bu grafiğimi ön plana çıkararak yorum yapmaya çalışmaktayım. Evet arkadaşlar, kapanış seviyemiz 91.686 seviyesi. Yani şuradaki %23.6 desteğime yakın bir noktadayım. Daha önce 91.300 der seviyesinden bir tepki görmüştük. Yani bu desteğe yaklaşırken bir tepki bulmuştuk ve 95.000 lira yaklaşmıştık. Şimdi tekrar şu kadar süreç içerisinde oluşan ivmenin veyahut da değer kazancının bir anda bir gün içerisinde kaybolduğunu görüyoruz ve bu desteğe yakın duruyor. Şu anda sorgulamamız gereken en önemli kritik nokta veya dikkat etmemiz gereken en önemli husus şu destekten tekrar tepki bulacak mıyız bulamayacak mıyız? Şayet bu destekten tepki bulamaz isek bu destekle kırılırsa bu durumda 90 bin aşağısına doğru salının hızlanabilecektir. Geri çekilme hızlanabilecektir. Tabii ki arada ara destekler vesaireler olacaktır. Bunları birazdan sizlere e, neler olabileceğini, hangi noktaların? Bu 91.156 seviyesi kırılır ise hangi noktaların desteklerimiz olabileceğini ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi ben günlük grafiğime dönmek istiyorum. Ha bu arada bu arada göstergelerimizdeki durumunda bu şekilde olduğunu görmektesiniz. Haluk göstergesi çok net bir şekilde, sert bir şekilde aşağı doğru bir eğilim göstermiş, yani satışların çok güçlü olduğunu ifade etmiş. Zaten endeksteki değer kaybından %3.5'lik değer kaybından da bu anlaşılabilmekle. Mekne göstergem ise sat sinyalini 120 dakika için vermiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar e, yarın için neler olabilir e, sorumun cevabı olması bakımından günlük e, grafiğime dönüyorum ve günlük grafiğinde <gülüyor> Arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi günlük grafiğe döndüm ve yarın için pivot seviyemi 92.327 olarak görmekteyim. Yani endeks yarın açılış sonrasında hızlı bir şekilde 92.327'deki pivot seviyesinin üzerine çıkamaz ise buraya kadar bir atak yaşar da bu seviyeyi bir direnç olarak kabul ederse bu durumda geri çekilme eğiliminin devam edebileceğini dikkate almakta yarar var. Geri çekilme eğilimi devam eder ise ya açılışta yukarı bir atak olup 92.300'e doğru yaklaştığı zaman burayı direnç kabul edebilir veyahut da 90.200 veya 90.000 desteğine doğru bir geri çekilme olduktan sonra olası bir tepkiyle buralara yaklaşacak olursa bu seviyenin direnç özelliği gösterip göstermediğini çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü bu seviye aşağısında kalındıkça 90.263 seviyesi, Yarın için önemli bir pivot desteği konumunda. Ama önce ama önce eee 92.000 e, pardon biraz önce ifade etmiş olduğum, 120 dakikalık grafik ifade etmiş oldum. 91.156 seviyesindeki Fibonacci desteği önemlidir. Bu destek kırılır ise 90.293 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilecektir. Şayet 91.156 olarak bir önceki grafiğimde belirtmiş olduğum desteğim kırılır. 90.200'lere kadar yaklaşıp da buradan bir tepki görebiliyor ve 91.156 seviyesini direnç olarak görmüyor. Burayı aşabiliyorsak ne ala diyeceğiz. Ama buraya kadar bir geri çekilme sonrasında 91.000'e yönelik bir atakta 91.000-91.200 aralığı direnç konumunda kalıyorsa bu durumda geri çekilmenin devam etme riski artacak ve 90000 Deki desteğin de kırılması 89.500 ve 87.500'leri olasılıklar dahine sokabilecektir. Şimdi arkadaşlar bu durum şu anda size şu ana kadar anlatmış olduğum bu rakamlar olabilirliği mümkün olabilecek. Teknik ve rakamlar itibariyle bugün ve son günlerde oluşan rakamların parmalanması sonrasında ortaya çıkabilecek olan seviyelerdir. İlla ki bu seviyeler görülecek demiyoruz. Diyemeyiz bu konuda kimse bir garanti veremez ancak olası teknik seviyeler bunlardır yarın için dikkat edilmesi gereken en önemli seviye 91.156 noktasındaki 120 dakikalık e, Fibonacci desteğimizin korunup korunamayacağı eğer korunamazsa 90.200 lira kadar devam edebilecek bir satış dalgasını veya 91'e kadar devam edecek diyelim yuvarlayalım bunu bir satış dalgasının Devam edebileceğini ifade etmek mümkün olacaktır. Peki arkadaşlar bu teknik tablonun bu şekilde olduğunu gördükten sonra acaba yarın e, bu satış dalgası devam eder mi? Endeksin genel anlamda niyeti nedir? Endeksin ruhu ne ifade ediyor? Birazcık da bu nokta üzerinden düşünmeye başlayalım. Biliyorum ki evet bu rakamlar şöyledir, böyledir vesairedir ama yarın ne olabilir veya önümüzdeki günler ne olabilir? Bu yaşanmış olan satış dalgası bir günlük bir dalga mıydı, bir fırtına mıydı, ee, kısa vadede gelip geçer mi şeklinde hepinizin aklında böyle bir soru var. Şimdi arkadaşlar bu soruyu tabii ki çok net bir şekilde yanıtlamak mümkün değil. Yarını bilmek falcılık gibi bir şey olacaktır. Bizim işimizde kehanet değil analiz yapmak. Şimdi son günlerdeki aracı kurumların neler yaptıklarını biraz gözden geçirmeye çalışalım. <gülüyor> e, bugün neler yaptığına bakalım aracı kurumların. Öncelikle pardon dünden başlayalım isterseniz arkadaşlar dün olumlu bir gündü biliyorsunuz ve dün aracı kurumların neler yaptığına bakalım kreditin 73 milyon civarında dün alım yaptığını dölçenin 50 milyon civarında alım yaptığını yatırım finansında 43 milyon civarında alım yaptığını iş yatırım ve yapı kredinin de satış yaptığını dün zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar bu işlemlerden sonra dün pozisyona girmiş olan kurumlar bugün ne yapmışlar? Yani bir anlamda kendimizi onların yerine koyalım bizler de belki dün bazı pozisyonlar aldık veya birkaç gün önce pozisyonlar aldık ve bugün neler yapılmış olduğu bize belki bir fikir verebilecektir. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tablo dünkü aracı kurum işlemlerini göstermekte yukarıdaki tablo ise bugünkü aracı kurum işlemlerini göstermekte bunları üst üste koyup ekrana sığdırmaya çalıştım. Bugün... Öncelikle %3.5 gibi bir e, satış dalgasının, 3000 puana yaklaşan bir satış dalgasının yaşandığı bir günde ilk 5 kurum bazında sadece 38.5-40 milyon civarında bir para çıkışının olmasını ben olumlu değerlendiririm. Böylesi bir günde çok daha yüksek miktarda para çıkışı yaşanabilirdi. Eğer endeks adına bir kaçış mantığı, bir e, sat kurtul mantığı olsaydı. Şimdi buradan bakıyorum. Bugünün en çok alanlarına Merrill Lynch 100 milyon üzerinde bir alım gerçekleştirmiş. İş yatırım 65 milyon üzerinde bir alım gerçekleştirmiş. Kaldı ki dün iş yatırım 55 milyon satış yapmıştı. Bugün mevcut seviyelerin uygun olabileceğini düşünmüş ve 65 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. Garanti yatırım dün ee, alıcıydı. Bugün de yine garanti yatırımının alıcı konumda olduğunu görüyorum. Diğer taraftan kredite bakıyorum. Kredi dün Olumlu olan, e, pardon, dün e, Evet, şurada. Dün 73 milyon civarında bir alım gerçekleştirmişti. Bugün ise 50 milyona yakın, 47 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiş. Bu tablo, bu tablo bana şunu ifade etmekte arkadaşlar. Yabancılar çok güçlü miktarda bir satış yapmışlar. Yani %3 civarındaki bir satış furyasının olduğu bir günde Yabancının çok ama çok ciddi miktarda bir satış yaptığını söylemek mümkün değil. Hatta Melin için 100 milyon civarında alıcı olması bir anlamda e, özellikle yatırım finans liderliğinde gerçekleşen satışları güçlü bir şekilde karşılıyor olması. Yine iş yatırım ve garanti yatırım vakıf yatırım gibi yerli kökenli aracı kurumların da bu satış dalgasını karşılamak mevcut seviyelerden alım yapma girişimlerini olumlu değerlendirmek mümkün. Yani olumlu değerlendirmek mümkün derken oluşan satış dalgasında çok çok daha aşağılara gelineceği yönünde güçlü bir kanaatin olmadığını inandıkları için bu seviyelerden alım yapma tercihinde bulunmuşlar ve nitekim ilk 5 aracı kurum bazında 38 milyon civarında bir farkın olması e, bu kadar büyük bir satış dalgasında e, endeksin alıcılar bakımından çok da Korkmadıklarını ifade etmesi bakımından önem taşımakta. Şimdi arkadaşlar bu tablomuz adıcıların ve satıcıların göstermiş olduğu genel temayü bu şekilde. Şimdi e, bir de bir farklı yönden bakalım arkadaşlar. Endeks 90.000 aşağısına gelmek istiyor mu istemiyor mu? Yani bizim şu anda e, kabaca aklımızdaki soruların e, temelinde ve özetinde bu yatıyor. Dedik ki aracı kurumlar içerisinde çok bariz bir karamsarlık söz konusu değil. Bugün yaşanmış olan para girişlerine bir bakalım. En çok hangi hisselere para girmiş? Niye bugün özellikle para girişlerine bakmak istiyorum? Böylesine kötü bir günde, böylesine karamsar bir günde para girişi yaşayan hisselerin ortak bir özelliği varsa ben endekse dair biraz daha farklı bir bakış açısıyla düşünebileceğim. Şimdi... Para girişlerine bakmadan önce çünkü para girişlerine baktığımız zaman veya önce para girişlerine bakalım. Arkasından düşündüğüm tabloyu açmak istiyorum. Arkadaşlar bugün endeksin ilk 5 kurum bazında en çok para girişi yaşayan hissesi Adbank. %3 değer kaybetmiş. ikinci hissemiz Garanti Bankası. Hatırlayınız dün Garanti Bankası 50 milyon civarında para girişi vardı. Bugün Garanti bankası düşerken de yani %1.5 oranında değer kaybederken de para girişi yaşamış ve garanti bankasının yüzde, endeksin %3 gibi düştüğü bir günde %1.5 gibi kısıtlı bir değer kaybı yaşaması ise e, önemli bir faktördür. 90 bin aşağısına gelip gelmeme veya bu satışların endeksteki bu olumsuzluğun devam edip etmemesi adına önemli bir faktördür. Yer taraftan de bu kredi bankası günün en çok ilk 5 kurum bazında 3. para girişi yaşayan hissesi 18.5 milyon civarında ve artı kapanış yapmış çok sınırlı bir şekilde. Ardından Petkim ve Koza'nın geldiğini görüyoruz. Koza ve Koza zaten son günlerde hareketli hisselerdi ve yine bakıyorum en çok para girişi yaşayan hisselerde. Vakıf Bank'ı görüyorum, Halk Bankası'nı görüyorum, Şeker Bank'ı görüyorum birkaç gündür hareketli zaten. TSKB yine aynı şekilde. Arkadaşlar neredeyse bankaların büyük çoğunluğunda bugün para girişi yaşanmış. Yani endeksin olumsuz bir seyir içerisinde olduğu bir günde bankalar ciddi şekilde para girişi yaşıyor. Hatırlarsanız dünkü analizimde sizlere demiştim ki endeks 100 bine doğru koşacak ise hatta hatta 100 bin direncini de aşmak arzusunu gösterecek ise bankacılık sektörüyle bankalar önderliğinde olur. Ve son günlerde de Bankacılık endeksinde olumlu bir hava gördüğümden, olumlu bir tempo gördüğümden bahsetmiştim. Dünkü görüşlerim endeksin böylesine sıkıntılı bir gününde şu tablo ile teyit bulmuş durumda. Bunun bir farklı kanaldan e, tekrar perşinlemeye çalışalım ve bankacılık endeksinin genel olarak bugün ne kadar değer kaybettiğine bakalım. Xbank yazıyorum arkadaşlar grafiğim üzerinde ve bankacılık endeksime yönelik grafiğim geliyor arkadaşlar bankacılık endeksi bugün yüzde 2.22 değer kaybetmiş. Bugün endeks yüzde kaç değer kaybetmişti arkadaşlar yüzde 3.05 yine x30 veya endeks 30 diyeceğimiz endeksimiz ise 3.20 civarında değer kaybetmişti. Şimdi arada yaklaşık yüzde birlik bir fark var yani bankacılık endeksi yüzde1 daha az değer kaybetmiş yani yüzde1 daha az karamsar olmuş. Şimdi arkadaşlar %1'lik seviyeyi önemli görmeyebilirsiniz. fakat endekslerde %1 olsun %0.5 olsun bunlar önemsiz seviyeler değildir. Burada bir ayrışma var %2'lik bir değer kaybı yaşanıyorsa buradaki durum endeksteki değer kaybından daha düşük ise bu tablo bankacılık endeksine yönelik güvenin devam ettiğini şurada görmekte olduğunuz gibi yükselen trendin e, kabaca çiziyorum arkadaşlar hassas bir çizim yapmıyorum. Yükselen trendin devam ettiğini ve e, bankacılık endeksine yönelik güven eşliğinde de endeksin yukarı yönlü niyetinin var olduğunu tamamen bitmemiş olduğunu ifade etmek bakımından mümkün olabilecektir. Bir, bankacılık endeksiyle ilgili bu tabloyu ifade ettikten sonra bakalım bir de holding endeksine sanayi endeksine. Onun için de arkadaşlar x e, hold yazıyorum. Holding olarak yazıyorum. Ve bu kısaltmamda bana e, e, holdinglerin e, genel olarak bileşiminden oluşan endeksini vermekte ve holding endeksine baktığım zaman ise birlik bir değer kaybı olduğunu görüyorum. Bugün için. Arkadaşlar bugün endeks %3 değer kaybetti ortalama. Bankacılık endeksi ortalama %2 değer kaybederek daha %1 oranında daha olumlu bir ayrışma yaşadı. Ama holding endeksi Endeksin genel e, kayıplarından daha yüksek oranda bir değer kaybı yaşamış. Zaten özellikle Kardemir gibi, Sabancı gibi e, hisselerde de bu satışların yoğunlaştığını, yüksek seviyelere ulaştığını görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar şimdi buradan bir başka noktaya daha geliyorum. Bankacılık demişken bugün acaba Garanti Bankası %1.98 civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyorum burada. Evet arkadaşlar. Acaba bugün Garanti Bankası'nda kimler ne yapmışlar? Bir buna bakalım. Buna bakalım. Evet arkadaşlar. Ak yatırım 4 milyon civarında yapı kredi 3 milyon civarında, Stim 2 milyon civarında satış yapmış. Ama Merrill Lynch'in 11.8 yani 12 milyon lob civarında bir alımını görüyorum. Hayda değer bir alım. Kredite bakıyorum. Evet çok yüksek miktar sayılmaz. Ancak Merrill Lynch'in şuradaki 12 milyon civarındaki alımı çok önemli bir alım olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar Garanti Bankası'nı açmışken bir de neye bakalım? Akbank'a bakalım. Akbank'ta durum ne olmuş? Sadece Garanti Bankası özelinde mi bir alım bilgisi varmış? Akbank'a baktığım zaman da yine Merrill Lynch'in 11 milyon, 11 milyon lot civarında bir alımı olduğunu görmekteyim. Ee, dolayısıyla bankalara ilgi devam etmiş zaten az önce para girişlerinden göstermiş olduğum tabloda da bankaların alıcılı bir seyir içerisinde olduğunu gördük bir başka bankaya daha bakalım isterseniz arkadaşlar hangisine bakalım ee, vakıf banka bakalım evet burada da merilinç 6 milyon satmış ama deniz yatırım ve kredit burada da alıcı konumunda olmuş şimdi arkadaşlar bankalara yönelik olarak ilginin devam ettiğini ifade ettikten sonra bir son durum olarak da bir son durum olarak da e, mevcut e, olumsuz görüntünün yarın için devam edip etmeyeceğine yönelik beklentilere bağlı olarak şu anda yurt dışı endekslerinin ne durumda olduğuna bakalım. Özellikle Amerika'nın durumu bizi ilgilendiriyor. Arkadaşlar Amerika şu anda %2.7 oranında bir değer kaybı yaşıyor. Dow Jones Endeksi. 24.475 seviyesinde. Amerika bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 24.000 aşağısına inmişti. 24.790'lar da hafızan beni yanıltmıyorsa 24.800 diyelim. Bu seviyelere kadar bir gerileme olduktan sonra hızlı bir şekilde 25.000 üzerine yöneldi ve 26.000 üzerine test ettikten sonra tekrardan satış baskısına maruz kaldı. Ve bugün son ayların diyebileceğim en düşük seviyesine görmüş bulunmakta Kapanışa kadar bu seviye biraz düzelebilir belki. Eğer 24.600'ler, 700den hatta 800'ler üzerinde bir kapanış olursa iyimsel bir görüntü olabilir. Amerikan fütürleri gece kapanıştan sonra e, sabaha karşı açılacak olan Asya borsalarını umut vermek bakımında pozitif açılabilirler. Bu açılış bizim için önemli olacak. Çünkü yarını etkileyecek. E, CP Endeksine bakıyorum. S&P'ye bakıyorum. %1.75 civarında negatif durumda. Ancak asıl önemli olan nokta şuradaki VIX endeksi yani volatilite endeksi dediğimiz geçenlerde de bir ara yorumumda bahsetmiştim. Bu endeksin 20 birimin üzerine çıkmış olması. Ve şu anda %15 civarında, %15 civarında bir artış gösteriyor ki bilindiği üzere bu endeksimiz korku endeksiydi. Özellikle dünya küresel piyasalardaki endişelerin arttığına Dalgalanmaların artmış olduğuna, dalga boyutlarının yükselmiş olduğunu ifade eden bir endekste bu da zaten şu tabloyu bir şekilde yansıtmış bulunmakta. O halde bugün eğer Amerika 24.800'ler civarında kapanırsa ben yarın olumlu bir tepki oluşmasını bekleyebilirim. Eğer 24.600'ler, 700'ler veya bu civarlarda bir kapanış olursa ama 24.500 üzerinde kapanış yapması çok önemli olacaktır. Bu biraz umutların artmasına sebebiyet verecektir. Ama esas umut verici durum 24.800'ler civarındaki bir kapanışın olmasıdır. Bu tablonun ardından eğer Amerikan küçürleri olumlu bir şekilde gece yarısından sonraki açılışlarını gerçekleştirirlerse bu tablo e, yarın için olumlu bir yansıma yaratabilir diye düşünmekteyiz. Umuyorum ki yarın e, bugün yaşanmış olan sert düşüşün bir tepki alımı gelir 90 bin aşağıları görülmeden tekrardan dün yakalamış olduğumuz olumlu ivme devam eder ancak genel anlamda panik işlem yapılmamasının doğru olacağı kanaatindeyim bankacılık endeksinin força ettiği bir e, 100 e, koşulları altında olduğumuzu bugün olmazsa bir iki gün içerisinde tekrardan endeksin olumlu bir seyir kazanabileceğine dair şahsi görüşüm bulunmaktadır. Sevgilerim ve saygılarımla iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalınız efendim.